Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. 28 Haziran 4 Temmuz haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili kovalar, önemli bir hafta, hızlı bir hafta ve sizin için de gökyüzünde gerçekten çok güçlü geçişler var, gezegen hareketleri var. Ee, Güneş Yengeç Burcu'nda, Mars ve Venüs Aslan Burcu'nda, Merkür İkizler Burcu'nda artık hızlandı, ilerliyor. Ee, ve bu hafta, hafta ortasından itibaren Mars Uranüs Karesi de etkinleşiyor gökyüzünde. E, hafta başında ay sizin burcunuzda olacak pazartesi günü ama büyük oranda boşlukta yani çok önemli açılar yapmıyor. E, bu da sizi biraz hani hafta başında sanki enerjisi anlamda e, düşürebilir. Biraz hani kendinizi kararsız hissedebilirsiniz. E, hiçbir şey yapmak istemeyebilirsiniz. Böyle bir zamanda özellikle pazartesi gününü e, hafta sonu uğraştığınız işleri bitirmekle tamamlayabilirsiniz mesela. Veya yani keyif aldığınız konulara daha fazla odaklanabilirsiniz. Salı ve çarşamba ay balıkta maddi konular, para işleri, kariyer işleri e, bu anlamda daha faydalı olabilir. Yani hem bütçenizi gözden geçirebilirsiniz, hesaplar yapabilirsiniz, alışverişler varsa yapılması gereken bunları da salı ve çarşamba ele alabilirsiniz. Bu hafta evet Venüs ve Mars Aslan Burcu'nda dedik tabii ki ilişkiler anlamında hareketliliği arttırıyor. Hem özel ilişkiler, romantik ilişkiler hem de işbirlikleri, ortaklıklar anlamında yoğun hareketler var. Hızlı etkiler var. E, karşınızdaki kişiler daha tutkulu olabilir. E, daha belki böyle e, isteklerinde, e, beklentilerinde daha ısrarcı olabilir. E, özellikle cumadan itibaren Boğa burcundaki Uranüs'ün Mars'la yapacağı kare açı sizi de etkileyecek. Etki alan burçlardansınız çünkü. Her türlü ilişki dinamiğinde biraz dikkat edin. Ee, bazen gerçekten herkes benim istediğim olsun tarzı böyle e, çok fevri davranışlarda olabilir. İşte eşinizle aileniz arasında bunu hissedebilirsiniz. Ee, bazen iş birliği içerisindeki iş hayatınızla yine kendi aileniz içerisinde bazı çatışmalar, gerilimler olabilir. Siz daha sinirli ve daha agresif olabilir, biraz huzursuz olabilirsiniz. Beklemediğiniz ani hızlı gelişmeler oluşabilir. Bunlara dikkat edelim. Gerek sizin sağlığınız, gerek aile büyüklerinin sağlıklarına dikkat edelim. Çünkü e, ev içerisinde de bazı kazalar, sakarlıklar oluşabilir. Ya da kronik sorunlar, işte tansiyon dengesizliği, hormonal dengesizlikler, ani dolaşım sistemi problemleri falan, kalp sorunları oluşabilir. Yani bunlara da dikkat etmekte, kendimizi çok yormamakta, aile üyelerimizin yine genel sağlığına dikkat etmekte fayda var sevgili kovalar. Sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.